Evet konuğumuz Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden Ali Murat e, Yel. E, Ali Murat Bey e, yayınımızda mısınız? Evet, e, evet e, iyi geceler. Diyoruz, görebiliyorum sizi iyi geceler. Ee, hemen bu konunun Türkiye'deki belki de e, en önemli uzmanlarından biri hatta katoliklik bilgisi anlamında belki de en önemli uzmanı olarak e, yayınımızı, yayın davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, ben teşekkür hemen ederim. Sizden... Ee, programımız içinde sizi tebrik ederim. Ee, az önce e, izlemeye e, gerçekten doyamadım. Keşke dedim benim de bağlantı kurulmasa Nurt Bey bu şekilde devam etse. Gerçekten e, çok tebrik ederim. Çok hoş bir program oluyor. Teşekkür ediyorum estağfurullah. Biz yeni papaya hiç gelmedik. Yeni papayı biz sizden dinleyelim. Yeni papanın özelliği ne? Bu nasıl bir etki yaratabilir dünyada? Vatikan'ı nereye taşıyabilir? Tabii yeni papa öyle diğer papalar gibi çok bilinen, çok tanınan birisi değil. Bu yeni papa hakkında herhalde en çok söz edilen şeylerden birisi, konulardan birisi. Bir önceki papanın seçiminde, içinde ikinci sırada yer almış olması. Yani işte atıyorum 16. Benediktus VIII 86 oy aldıysa bu papa da bugün seçilen papada 24 oyda kalmıştı o dönemde. Bu tür bir söylenti var ama en önemlisi bu papanın bir cizvit olması ve cizvit olması beni gerçekten çok şaşırttı. Çünkü tarihleri boyunca 15. asırdan beridir cizvitler Katolik Kilisesi'nin içinde papayı her şekilde ve her halükarda ...savunmak ve onun emirlerini yerine getirmek üzere kurulmuş bir cemaatti Ve Papa'ya itaat bunlar için çok önemliydi. Yani diğer rahiplik yeminlerinin ötesinde... ...dördüncü bir yemin olarak Papa'ya her şartta itaat etmek yeminini etmişlerdi. Ve dünyada en çok bilimler ve eğitimle ilgili ve misyonerlikle ilgili çalışmalarda bulunmuşlardı tarihlere boyunca. Dünyanın pek çok ülkesindeki en iyi okullar... Ve pek çok bilim adamları içindeki en iyi bilim adamları genellikle cizritlerden çıkar. Yani burada bilim derken sadece ilahiyat ya da teoloji eğitimleri kastetmiyorum. Aynı zamanda işte biyolojide en iyi olmak bir cizrit için en önemli derslerden biridir. Antropolojide en iyi olmak onlar için önemlidir. Ve bütün bu bilimdeki saygınlıkları onları kilisenin elitleri haline getirmişti. Cizmit olması en önemli özelliği olarak ortaya çıktı dediniz. Hı hı. Peki riskleri nelerdir? Yani bu papayı bekleyen sorunlar ne şu anda? E, tabii ki e, en önemlisi sorun e, dünyada artık katolizm giderek e, kan kaybeden e, bir din. Yani sadece e, başka ülkelerde başka insanları misyonerlikle katolizme davet etmek ve onları katolik yapmanın ötesinde kendisine bağlı olan insanları bile e, kaybeder hale geldi kilise. Ve e, 16. Benediktus da bunun üzerine çok durmuştu. Bu papada herhalde önündeki en büyük meydan okuma bu kan kaybını durdurmaya çalışmaktır. Çünkü kendi ülkesinde bile pazar ayinlerine giden katoliklerin sayısı oldukça düşük. Evet çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Şimdi önemli aktörlerle programımıza devam ediyoruz.